edelim. Şimdi 6 yaşına geldiğinde biliyorsunuz ihtiyaç halinde odaklanma sorunu olabilir, beyin loplar arasındaki dengesizlikler olur. O zaman sizin ve bizim kurumumuzun klinik psikolog ve psikiyatrları devreye giriyorlar. Ee, aynı şekilde onlar... Terapilerini bitirdikten sonra veya eş zamanlı siz koştuk hizmetine devam ediyorsunuz. İlkokul öğrencilerine yönelik hı hı. E, ne gibi koştuk hizmetleriniz var? Hı hı. İlkokul bir de mesela hangi koştuk modelleri uygulanabilir? Bu yükselen başarı modelinin içinde. Hı hı. İlkokul çocuklarıyla daha çok e, onları e, oradaki olumlu alışkanlıklar kazandırır. Yani daha değil çok mi? onları bir sınav maratonu daha belki biraz başlamamış oluyor. Bununla birlikte temel değil ilk okulda atılıyor. Evet, Çünkü doğru. şöyle düşünün. Bu başarısızlık dediğimiz şey evet. yavaş yavaş küçük başarısızlıklar zamanla çocuğun ya ben yapamıyorum zaten. Hı -hı. Ben başaramıyorum. Ben yapamıyorum ki birçok çocukta hocam ...okul fobisi gelişmiş durumda. Tabii, en doğru. çok bize okul zamanı ilk başladığında gelirler... ...işte okula gitmek istemeyen çocuklar. Bu devam ettiği takdirde... ...o dönemde eğer siz bunu tespit edip... ...bunu çözümlemezseniz... ileriki yıllarda karşımıza çok büyümüş bir sorun olarak çıkıyor. Evet. Yani öğretmenin bir bakışından bile etkilenebiliyor. O zaman Kesinlikle. kendine doğru soruyu sormayı bilen çocuk... ...bu oyun koştuğu sayesinde... ...ya öğretmenim bugün bana kötü baktı... ...acaba ama... ...hani bunun altında bir şey olabilir mi... Hemen kendi değer duygusunu düşürmeyecek şekilde Kesinlikle. kendine doğru soruları sorarak pozitif bakış açısından e, ya da ailesiyle güçlü bir iletişim kurduğu için bu koşluk sayesinde anneciğim oku, babacığım okulda başıma şöyle şöyle bir olay geldi. Arkadaşımla bunu yaşadım deyip orada derin bir iz kalmadan bunu hmm. diğer ilerideki hayatına taşımadan o anda çözüyor. Böyle olduğu zaman da temel sağlam atılmış oluyor ilkokuldan daha. Peki ilkokul 2'de ne olabilir? Yani e, anladığım kadarıyla hepsi bir yükselen başarı modelin içinde hı hı. tekrar edersek yani aile koştuğu, ebeveyn koştuğu, evet. motivasyon koştuğu hı hı. bütünsel bir şekilde hı hı. gidiyor. E, ve kişinin ilkokul 2'ye geçtiğinde hı hı. ufak ufak e, tabii ki ciddi bir şekilde öğretmen ona sorular sorabiliyor. Hı hı. Bazıları sınav yapabiliyor işte veya başarı başarısızlıklar olabiliyor. <Gülüyor> Bu tip durumda öğrenciyi nasıl motive ediyorsunuz? Yani ilkokul 2'deyse eğer evet. ilk çocuk evet. tabii evet. daha şimdi artık gerçi aileler arasında yarış anaokulundan başladı. Evet. Yani evet. ilkokul 2'de öncelikle ne yapıyoruz biraz çocuğu rahatlatıyoruz. Eğer aileden kaynaklı bir baskı varsa üzerinde, evet. aileyle... E, çünkü biz, tabii biz koşuluğumuzu sadece yani. çocukla yapmıyoruz. Tabii. Aileyle de eş zamanlı yürütüyoruz ki çocuğa nasıl davranması gerektiği, Kesinlikle. çocuğu nasıl motive etmesi gerektiği, e, onun öğretmeniyle kuracağı ilişki, kendiyle kuracağı ilişki ve arkadaşları ile kuracağı ilişki de aile faktörünü önce bir anlatıyoruz. Daha sonrasında e, eğer bir daha derin bir şey varsa... Eee 2'de oyun terapisi de uygulanabilir. uygulanabilir Çünkü tabii, tabii 9 yaşına kadar 11 yaşına kadar oyun terapisi kullanılıyor. Ya da e, normal 5 ve 12 yaş oyun koçluğu ve 12 yaş üzeri. Evet. Koçluk ortamları. Eee bir öğrenci koçu veya aile koçu okul yönetimiyle veya okulun e, o sınıf öğretmeniyle iletişim hı. kurabiliyor mu? Nasıl oluyor? Etkileşim halinde. Hı. Biraz önce dediğim anda, e, şekilde biz yükselen başarı modelinde ihtiyaç olsun veya olmasın. Evet. Zaten o e, sac ayağını, üçlü sayı, sayı, yani ayağını zaten öğretmen bazında e, orayı da ele alıyoruz. Yani sorun çıkmasını beklemiyoruz. Çünkü diyoruz ki biz böyle bir hedefimiz var. Bu çocukla böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Sizinle de iletişim halinde olalım evet. gibi. Biz zaten baştan onları... E, Bizi tanımalarını sağlıyoruz. Biz de onları tanıyoruz. Ondan sonrasında çünkü bu birinci adım oluyor. Yükselen başarı modeli. Evet birinci ekibi, adım. Ekibi başarı ekibini belirle. Belli ekibini belirle. Evet belirle. Ekibi başarı Eki. ekibi hazır diyelim. Hı -hı. İlkokulu işte mesela neler oluyor. Hı -hı. Ee, bir de bazı ailelerde baba ilgisizliği olabiliyor. Boşanmış aile olabiliyor. Hı -hı. Ee, yani e, Geniş aileyle birlikte yaşıyor olabilir. Hı hı. Bu tip durumlarda çocuk koçluğunun veya öğrenci koçluğunun, eğitim koçluğunun ne gibi hizmetler oluyor? Şöyle eğer çocuğun yaşı e, biraz daha 12'lerden aşağı düşük bir yaştaysa yani orada biz e, direkt oyun koçluğuyla evet. bir belli bir e, paket. Paketimiz var bizim çocuğu çünkü oyunlarımız çok fazla oyunumuz var ve çocukların bu bu süreci tamamlamasını istiyoruz. Her oyun ona bir şey kazandırıyor. İşte bir oyun farklı bir bakış açısı kazandırırken pozitif düşündürmeyi öğretirken diğer oyun dikkatini geliştirme yönünde evet. bir etkinlik kazandırıyor. Farklı farklı oyunlar var. Yani aynı zamanda evet. mesela temiz olmadır işte alan söylememedik. Aynen öyle insani değerler, iyi alışkanlıklar, bunların hepsi bizim oyunlarımızda var. Motor becerilerin gelişmesi, spontan şekilde karşıya cevap verme, hep böyle bunların hepsini çocukla beraber adım adım atlıyoruz biz zaten. Bir şeyi öğrenmiş oluyor artık. Evet. Ondan sonrası. Temel Hayatına az önce geçiriyor. belirttiğiniz gibi sağlam bir başarı ekibiyle birlikte yürüyoruz. Tabii eğer biz orada daha farklı bir sorun tespit edersek o zaman merkezimizdeki diğer uzmanlarımıza da onu yönlendiriyoruz. Diyoruz ki burada böyle bir, bir şey var önce bunu sizin çözmeniz lazım sonra o çözümlendikten sonra ya da eş zamanlı birlikte bir çözüm yoluna gidiyoruz. Evet yani mesela evet. bir çocuğun çok ciddi dikkat dağınıklığı var. Evet. Psikiyatr görüyor, psikolog evet. görüyor. Hı hı. Onlarla bir konsensus evet, ve uyum aynı halinde. Aynı zamanda biz de dikkat eğitimine yönelik çocuğa e, çalışmalarımız çalışmalar var. Aynı zamanda merkezimizde şöyle e, birçok yerde belki de olmayan bir çalışmamız var. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi bir sorun var evet. toplumda ve e, ilme katlanarak artıyor. Çocuklarda. Ve bu çocuklarla uğraşırken, bu çocukları eğitirken onların dikkatlerini ve konsantrasyonlarını sağlarken aynı zamanda e, aile ayağı da yine. Çünkü Hı. aileyle de sizin bir iletişimde olmanız gerekiyor. Aileyi de eğitmeniz gerekiyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu yaşayan çocukların ailelerine yönelik ekstra bir eğitimimiz var. Ayrıca bir dikkat evet. koçluğunuz. Evet. Dikkat ve hiperaktivite o koçluğunuz var. Çünkü farklı var. yaklaşmaları Kesinlikle. gerekiyor ailenin. Peki, Biz ona onu öğretiyoruz. Tam da bu noktada değerli seyirciler tekrar anons edeyim. Çoğu ailede fikir birliği, ağız birliği yok. Çekirdek ailede olsa da geniş ailede Başka sıkıntılar var. Yöntem ve metot farklılıkları oluyor. İşte tam bu noktada yine bir koça ihtiyaç